Herkese merhabalar. arkadaşlar bugün sizlerle beraber size GateHard'a e, Error, Gree, akıllı tam adını hatırlamıyorum e, Arkadaşlar onun gözümünü göstereceğim Arkadaş onun yerini bitmem bir moda yüklemişsinizdir. Gerçi yanlış olan modlar ne oluyor <gülüyor> Ve arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar bana ilk olduğu zaman e, ben, ben şey yapmıştım yani GateHard falan kalsın Arkadaşlar burada çözüm normal. Arkadaşlar bakın vatan boncukların için open e, 6 diye bir programı ihtiyacım var. Vatan'ı <gülüyor> yükledir büyük ihtimalle. Öbür ise yükleyin arkadaşlar. Şimdi o programı açıyoruz. GrandTreef GSR 5'te e, Windows'a tıklıyoruz. Açılsın programımız. <gülüyor> Yani arkadaşlar ben şu an sorun çözüldü, ben o yüzden <gülüyor> size nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Şimdi. Arkadaşlar, <gülüyor> şurayı kapalım. Ee, arkadaşlar, şurada Tuls'a tıklıyorsunuz. Ee, Asi Menager diye bir şey var. Bir de buna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar, bakın, buradaki her şey e, indirmeniz lazım. Size şöyle olacak arkadaşlar, belki yani bu size sarı olacak böyle. Belki kere indirdiğim için olmadı. Belki şöyle yapın Türkiye'ye. Yok ben de arkadaşa bir kere indirebilirdim. Arkadaşa indiriyorsun. Sonra karşı bir sıkıntı kalmıyor yani ben çözdüm sıkıntıyı. Ya. Ee, yani bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra ondan sonra. <gülüyor> yani ben siyem bunu ama bence size size bir sıkıntı olmaz. <gülüyor> Yaklaşa bize zararı yok yani. Bu video buraya kadarla bir defilde. Görüşürüz. Kanal kanalı balon. Like atmayı unutmayın.